Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Gece geç saatlerinde meydana gelen depremde yarışmacılar ne uğradıklarını şaşırdı. Survivor programının çekildiği Dominik'te yaşanan zelzele yarışmacıları korkuttu. Depremle uyanan Survivor yarışmacıları büyük panik yaşadı. Survivor programının çekildiği Dominik'te yaşanan zelzele yarışmacıları korkuttu. Ada konseyi sonrası uyuyan gönüllüler adada yaşanmış olan 5.1 şiddetindeki deprem sonrası korku içinde uyandılar, yarışmacıların yüzündeki panik ekrana yansıdı. Gönüllüler de Hakan deprem sonrası damlanın yanına giderek, sanki biri buradan tuttu burayı sallıyor, dedi.